İngilizce'de percent ifadesi yüzde anlamına gelir. Cent kelimesi mesela yüzyıl anlamına gelen century örneğinde olduğu gibi, dolardaki doların yüzde biri olan cent gibi yüz sayısıyla ilgili ifadelerde sıklıkla karşımıza çıkar. O zaman biri size 7 percent derse bu yüzde 7 demektir. Eğer bunu kesirli sayı olarak ifade edecek olursak 7 bölü 100'dür. Şimdi bu yoldan giderek 0,601'e, binde 601'i yüzdeli bir ifadeyle yazabilir miyiz? Bir bakalım. Temelde yapmak istediğimiz şey, bir şeyi bölü 100 olarak yazmak. Bir rakamı bölü 100 olarak yazacağız. Dolayısıyla bunu, bunu şu kısma yazıyorum, şuraya yazıyorum. 0 bölü 601 bölü 1 olarak yazabiliriz, değil mi? Bir sayıyı 1'e bölerseniz sonuç yine aynı sayı eder. Yani bu aynı sayı. Bunu da 100 bölü 100 ile çarpacağım. Bu da kesinlikle hiçbir şey değiştirmeyecek değil mi? 100 bölü 100 demek zaten 1 demek. Sayı 1 ile çarpıyoruz. Ama bu şekilde paydası 100 olan kesirli bir ifade elde etmemizi sağladı. Sayımızın paydası 100 olacak. Peki eğer 0,1601'i 100 ile çarparsak sonuç ne olur? Şimdi bir ondalık sayı onla çarpıldığında ne olur? Virgül bir basamak sağa kayar. O zaman 10'la çarparsam sonuç 6,01 olur. Eğer tekrar 10'la çarparsam ya da sonuçta 100'le çarparsam sonuç 60,1 olur. Evet bunu tekrar yazalım. Şimdi 0,601 ve bunu 100'le çarpıyoruz. Ondalığı bir basamak kaydıralım. Burada 10'la çarptım. Onla tekrar çarpacak olursam, yani aslında 100'le çarpacak olursam da sonuç 60,1 olur. Evet, burası çarpı 10 ve burası da tekrar çarpı 10. Aslında 100'le çarptık. İşte şimdi bu ifadeyi istediğimiz formatta yazmış olduk. Yani 60,1 bölü 100 elde ettik. Ya da bunu şu şekilde yazabiliriz, %60,1. Bu da zaten bizim en başta yapmak istediğimiz şeydi. Bir sembolle ifade edersek de şu şekilde yazacağız. Yüzde işareti ve 60,1.